Beyler bayanlar selamlar. Geçen gün ne ile ilgili video atmıştım niftilikle. Bugünkü videomuz da yine niftilikle ilgili olacak. Çünkü bir önceki video Birazcık sizlerin gözünü korkuttu. Neden korkuttu? Ethereum ağında olduğu için, bu Ethereum ağındaki gaz fiillerinin çok fazla olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bir çözüm bulduk. Bu videoda hem bu çözümü göstereceğim, hem sizlere daha detaylı bir şekilde bu NFT'lerin nasıl kiralandığını ve nasıl pay edildiğini anlatacağım. Ve bir yandan da son aşamaya ulaşıp, göstereceğim yöntemle son aşamaya ulaşıp Legendr'ı kiralarsanız günlük ne kadar kazanabileceğinizi ve kaç saat oynamamız gerekeceği ile ilgili bir Excel oluşturdum. Bu Excel'i inceleyeceğiz. E, lafı daha da fazla uzatmadan hadi geçelim şimdi hepsini aktarayım. <gülüyor> Öncelikle işe en temelinden başlayalım. Bir önceki videoda göstermiştim ama daha net otursun adım adım bu sefer ilerleyelim. Oyuna başlarken bir NFT almamız gerekiyordu. Ve bu NFT'ler... De dikkat etmeniz gereken yer arkadaşlar sol alt köşede background yazan yer Bu background dediği şey aslında rarity'si Common, rare, meta ve legendary olmak üzere 4 tane rarity'miz var Bu rarity'lerin ne özelliği var? Common normalde siz maç başına 10 kazanıyorken Rare'de 2 katı kazanıyorsunuz, meta'da 3 katı, legendary'de ise 6 katı kazanıyorsunuz Şimdi en ucuz NFT örneğinden common'dan devam edelim arkadaşlar Common'ı kiralarken bir de 2 seçeneğiniz var Birinci seçenek siz kendiniz mi kiralayacaksınız bunu yoksa bir başkası mı size kiralayacak? Yani scholarship olmaktan bahsediyorum. Eğer scholarship olursanız oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ve bununla ilgili de geçen videoda 40 tane scholarship dağıttık. Daha fazlası da gelecek. Çekilişe mülakat almak istemiyorsanız da bununla ilgili de yöntemi videonun ilerleyen kısmında gösteriyor olacak. Eğer bu NFT'yi siz kendiniz kiralarsanız ya da başkası sizde kiralarsa sponsor olursa ne kadar kazanacaksınız? Evet sponsor dediği şey de arkadaşlar şuradaki sponsor dediği şey de kiralama ücretini kim ödüyorsa o sponsor oluyor. Örneğin ben size NFT kiralarsam arkadaşlar siz hiçbir şekilde para ödemeden oyun oynamaya başlarsanız ben sponsor oluyorum. Ve doğal olarak oyunun belirlediği oran olan %50'lik kazancınız bana geliyor. Peki common'da ne kadar bir kazanç geliyordu? Toplamda 4000 token çıkartabiliyordunuz bir common kiraladığınızda. E buradan da %50'si ne yapıyor? Bana aslında direkt 2000 geliyor. Oyuncu ne kadar kazanıyor burada? %40'ını kazanıyor arkadaşlar. NFT sahibi de her türlü %10 oluyor. Yani sponsorlukta görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok yüksek bir kazanç yok ama sponsorluk yani scholarship aslında ne işe yarıyor? Size ücretsiz başlangıç yolunu sağlıyor. Şimdi şu hesabı bir de yapalım. Maksimum kazanç 4000 demiştik ve scholarship'la başladınız. %40'ı size geldi NFT bitirdiğinizde 1600 token yapıyor. Buradan da daha sonrasında gidip en ucuz NFT'yi kiraladığınızda arkadaşlar 1000 token'a kiralayabiliyorsunuz. Yani bu ne anlama geliyor? Hem sponsor siz oluyorsunuz sonraki aşamada, hem de oyuncu siz oluyorsunuz. Şuradaki iki payı birden siz alıyorsunuz. %90'ını siz alıyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? Bu sefer 1600 değil, 3600 kazanmaya başlıyorsunuz. Scholarship'i bir başlangıç aşaması olarak düşünebilirsiniz. Ben hiç scholarship'le de uğraşmayayım, kendim yapayım dediğinizde de arkadaşlar şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Örneğin en ucuz, kiralama ücreti ne kadar da endendik kamu örneğinden gidiyoruz yine. 1000'de. 1000 kiralamak istediğinizde aslında ödemeniz gereken tutuklarınızda, 6,5-7 dolar gibi bir şey. Ama bunu sıvaplamaya kattığınızda bu sefer Ethereum ağında işlem yaptığımız için çok yüksek fee çıkıyor. Ne kadar çıktı örneğin hemen şuradaki örnekten bakalım. 13 dolar, 14 dolar civarında bir fee çıkıyor. E siz bunu aldığınızda daha Metamask cüzdanınıza geliyor. Bir de bunu depozit etmeniz gerekecek. Oyunun kendi adresine, kendi içine. Ondan sonra kiralama yapabileceksiniz. E, bu depoziti yapmak, transferi gerçekleştirmek için de bir daha fee ödeyeceksiniz. 6 dolarlık kiralama işlemi için ekstradan bir de Gaza 30 dolar ödüyorsunuz. E anlamı var mı? Yok birçoğunuzun bundan korktuğunun bun, Bundan dolayı girmek istemediğinizin farkındayım. Bununla ilgili de bir çözüm ürettik. Sitenin içerisinde burada yaptığınız herhangi bir işlem için Gaz fee ödemiyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz kadar kiralama yapın. İst İçeride NFTL tokens olduğu sürece hiçbir şekilde gas fi ödemiyorsunuz. E bizim elimizde bir sürü NFTL var ve bununla ilgili de scholarship varıyoruz. Ama çekilişte dağıttığım bedavaya oynamayan bir insanlar olduğu için hem kendimizi güvene alabileceğimiz, hem gerçekten oynayanları bir araya getirebileceğimiz bir yol düşündük ve bununla ilgili de Discord kanalımızda bir kanal açtık. NFT kiralamada ne yapıyoruz? Ne dedik? Bizim elimizde NFTL var ve kiralayabiliyoruz. Gas fi ödemiyoruz arkadaşlar. Bu sayede siz oyuna ücretsiz bir şekilde başlayabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken şey NFT kiralama ücreti ne kadarsa onu depozito olarak bize göndermeniz gerekiyor. Depozito aslında burada bir güvence. Çünkü biz bir para harcayacağız ve siz eğer oynamak istemezseniz ya deyip geçiştirirseniz bu sefer biz zarar edeceğiz. Ama siz eğer hakkıyla NFT'nin sonuna kadar tüketip, örneğin 4000 hakkı vardı değil mi kamanın, 4000'e kadar getirdiğinizde biz bu depositoyu geri size iade ediyoruz. Bu sayede hiçbir para harcamadan ne gas fee ödeyerek ne scholarship kiralama ücretini ödeyerek oyuna başlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şey oyunu oynamak. Tekrardan da belirteyim depositonun tamamını, ne gönderdiyseniz tamamını NFT bittiği zaman geri gönderiyoruz. E bu şekilde kazancınız ne olacak peki? Şuradaki normalde %40 çok düşük bir pay değil mi? Evet başlangıç için düşük bir pay. Fakat bunu bir gün içinde bitirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir gün içinde bitirip daha sonrasında kendinize NFT kiralayıp bu sefer %90 pay sizde olacak şekilde kamunla oynayabilirsiniz. Daha sonrasında rayire çıkarsınız. Metaya çıkarsınız, en üst Legendary'e ulaştığınızda ise günlük gerçekten sizi tatmin edecek rakamlar vermeye başlar. Ne kadar mı bu rakamlar? Bununla da ilgili güzel bir Excel dosyası oluşturdum. Gelin şimdi de bir de ona bakalım. Öncelikle bu Excel'i sizlere bir anlatayım. Sol üst köşedeki 3 kısım yer, esas sizi ilgilendiren kısım ve burayı değiştirerek, sarı yerleri değiştirerek işlem yapacaksınız. İlk kısım sponsor kim? Biraz önce bir saattir anlatıyoruz zaten. Ben mi kiralayacağım? Scholarship mı olacaksınız? Başkası mı size ödeyecek? Eğer kendiniz ödüyorsanız arkadaşlar buradan beni seçeceksiniz. Ve %90'lık kazanç payı size ait olacak. Eczer bu şekilde hesap yapacak. Eğer başkası size ödüyorsa yani başkası sponsor oluyorsa siz scholarship ol oluyorsanız da başkasını seçeceksiniz. Alttaki nadirlik kısmı ise... Nadirlik ve Max Rentals kısmı var arkadaşlar. Nadirliğin zaten ne olduğunu biraz önce anlattık ama şimdi de Max Rentals'ı bir üstünden geçmemiz gerekiyor. Max Rentals'ı ne arkadaşlar? Bu NFT'ler Pegaxi'de ya da Exi'de, Cyborg'da olduğu gibi tek seferlik kiralanmıyor. Diğer oyunlarda nasıl? Kiralıyorsun ve o NFT ile başka kimse oynayamıyor. Ama burada öyle bir sistem yok. Buradaki sistem daha farklı. NFT birden fazla kere kiralanabiliyor. E o zaman boku çıkmıyor mu bu işin? Hayır boku çıkmıyor. Çünkü aslında güzel bir ekonomi kurmuşlar bununla ilgili. Nasıl mı? Her kiralama yapıldığında aynı NFT'yi tekrar kiralamak istediğiniz zaman fiyatı daha yüksek çıkıyor. Örneğin Kamil aynı konuşuyorduk değil mi? Şuradaki minimum rentals kısmı sıfıra getirdiğimde kiralama ücretinin 1000 olduğunu görebilirsiniz. Ve daha sonrasında da. Bir adım yukarı çıkarttığımda yani bu NFT'leri halihazırda birer kişi kiralamış durumda. Ben de kiralamak istersem bu sefer ödeyeceğim kiralama maliyeti 1625'e çıkıyor. Bir üstüne de çıktığında, bu sefer çıkmıyor tabii kimse oraya kadar çıkmadığı için zararlı oluyor. Örneğin Legendary örneğinden bakalım bu sefer. Legendary'nin sıfırını bulmak imkansız çünkü çok talep var. Legendary'nin birini de arkadaşlar bulmak yine zor buradakiler hatalı bu arada bulamıyorsunuz ama... İşlem olarak ne kadar istediğine bakalım. 5686. Bir sonraki adımında da arkadaşlar 7500'e çıkıyor. Yani ne demek oluyor bu? Her rental yapıldığında, her kiralandığında aynı hedefti. Bir daha kiralamak isterseniz daha yüksek para ödüyorsunuz. Burada da belirttiğim şey o. Kamın 0 hiç kiralanmamış kamınları gösterir. Kamın 1 sadece bir kere kiralananları Aynı şeyi Rare, Meta ve Legendre içinde düşünebilirsiniz. Bir sonraki kısım ise Winrate arkadaşlar. Winrate gerekli oynanış süresini, gameplay time'ı aslında hesaplıyor. Yaklaşık bir hesap tabii doğru değil. Daha yukarıda da olabilir. Daha az da olabilir bu süre. Günde kaç saat harcayacağınızı ve ne kadar para kazanabileceğinizi bu Excel sayesinde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve winnate'i de düzgün yapmak için arkadaşlarınızla birlikte de girebilirsiniz. Araya hemen sıkıştıralım bu bilgiyi de. Neyse, Excel'e geçelim. Kiralama ücretini zaten biraz önce söylemiştik. Örneğin ben common 0 kiralamak istediğinde 1000 ödüyorum. Ne demiştik? Giderek artıyordu ya her kiralamada. Common 1 kiralamak istediğinde 1625 NFT ile ödemem gerekiyor. Bu kısmı anladığınızı sanıyorum arkadaşlar. Bir sonraki yere geçiyorum. Kazanç miktarı token. Bu otomatik olarak yukarıdaki ben ya da başkasını seçtiğinizde... O biraz önce göstermiştik ya şuradaki yüzdelik dağılama, buradaki dağılama göre arkadaşlar ne kadar kazanabileceğinizi gösteriyor, kaç token kazanabileceğinizi gösteriyor ve bir sonraki aşamada net kazanç token'a. Net kazanç token ne anlama geliyor? Eğer burası başkasıysa bu hiç değişmiyor zaten çünkü sizin harcadığınız bir miktar yok ve kazanç miktarından maliyeti düşmüyor. Ama burada eğer siz alacaksınız ve beni seçtiyseniz otomatik olarak kiralama ücretini kazanç miktarından düşüyor ve elinize geçecek net token miktarını gösteriyor. Daha da bu net token miktarını NFT'le değerle otomatik olarak çarpıyor NFT'le değeri de sürekli güncelleniyor bu arada coinmarketcap'ten çekiyorum arkadaşlar Size otomatik olarak net kiralama ücreti düşüldükten sonra başkası size sponsor olduysa zaten hiçbir maliyet olmadığı için ne kadar kazanabileceğinizi gösteriyor Örneğin common 0'ı arkadaşlar ben kendim kiralarsam 17 dolar kazanabiliyorum o NFT bittiğinde ama Başkası benim için kiralarsa 10 dolar kazanıyorum. Yani buradan ikisinin ayrımı daha net görüp hesap yapabilirsiniz. Bir sonraki aşama gerekli süre demiştik ya. Ortalama 50 rate de oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla beraber ise hani bir o kazanıyor bir sen kazanırsın derken 50 rate oluyor zaten arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Bir NFT'yi bitirmek yaklaşık olarak 12-13 saat civarında alıyor. Evet öğrenciler için daha uygun bir iş bu emekliler için, öğrenciler için. Ama siz de bir günde değil iki günde bitirirsiniz ya da uğraşırsınız bir şekilde yine bitirirsiniz. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Bir günde... En dandikle 10 dolar kazanç elde edebiliyorsunuz o da size başkası kiralarsa kendiniz kiraladığınız zaman hemen şu örneğe bakalım 17 dolara çıkıyor biz size olabildiğince buradaki kısımda yardımcı olmaya çalışıyoruz fee ödemeden hiçbir ücret ödemeden sadece depozitoyu köşeye ayırarak arkadaşlar bu oyuna başlayabiliyorsunuz ve başladıktan sonrasında da ne yapmanız gerekiyor? hemen kastınız bitirdiniz bu sefer geldiniz kendinize kiraladınız arkadaşlar başkası için değil artık kendiniz için oynuyorsunuz ve daha sonrasında içeride yine para biriktirdiniz ve kamu sıfır değil rare sıfır yaptığınızda bir sonraki gün bunları her birini bir gün olarak düşünürsek bir sonraki gün günlük 25 dolar kazanabileceksiniz ve bir sonraki aşamada meta yaptığınızda da arkadaşlar günlük kazancınız 34 dolar çıkacak ama legendary sıfır ve bir bulması gerçekten zor oluyor bir sonraki aşamada da legendary 2'ye geçiyorsunuz ve günlük kazancınız 33 dolara kadar çıkıyor. Tabii bir de şunu da unutmayalım. Daha dün sistemi açtık ama elindeki ston çoğunu tükettim. Elimde stok da bitebilir. O yüzden burada hemen Asya'dan NFT stok diye orayı güncelliyorum. Orayı da bir yandan takip edersiniz. Ve bu kiralama için ne yapmanız gerektiği ile ilgili Discord adresinde aşağıya açıklamaları bırakıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda da artık görüşmek üzere demeden önce hangi videolar olacak? Bir kere milyonu on marsı inceleyeceğiz. Bir sürü güncelleme geldi. Bugün Big Time geldi. Big Time'a başlayacağız. Big Time'ın videosunu atacağım. Kazançlarını göstereceğim olabildiğince size. Ve aynı zamanda da Gold Miner başladı dün. Gold Miner'la da ilgili yarın bir hesap yapıp anlatmaya çalışacağım. Ama Gold Miner nasıl olur ne biter bilmiyorum bakalım. Bu 3 video sırada sizleri bekliyor. Şimdiden haber vereyim dedim. Neyse bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.